Arkadaşlar bugün Egg Wars oynuyoruz. Egg anlatmama gerek yok herhalde. Bedwars'ın Egg Wars'ı. Bu arada arkadaşlar kuzenlerim şu anda bizdeler. Eee Boston. Kaç hafta önce geldi. Fışkırtma geldin. yapayım mı? Şu anda kuzenlerim bizdeler. Eee yani arkadan bağırış çağırış, adam yaralama sesleri gelebilir. Tamam tamammış adam anladım. <gülüyor> Hatta az önce bir tanesi üstüme tükürmeye çalıştı. Ben de onu camdan Aa, aşağı müşah. tükürmek zorunda kaldım o yüzden. Boston beni buradan al ben yukarı tırmanırım. Evet, Sarı Yalanma daha bizi kapatmamışlar. Daha olayın haberinden yoktu adamın. Oğlum garibanlar. <gülüyor> ne oldu de, ne dedim lan ne hak getiremiyorsun? Ha işte. İşte aynı kötüydüm. <gülüyor> <Yok, gülüyor> Aklımda yani bir fikir vardı. O 15 dakika sonra eve geri gelir arkadaşlar. Gelmezse de bir ambulans ararız. <gülüyor> Yazıklar anasını <gülüyor> satayım. O ambulans numarası 110 muydular? 112, 113. Borlu tüm tıma kaba alamıyor. Tıma 110 kaba alamıyor. Evet ki kolumu bacağımı kırsam ambulansla itfaiye arayacağım anasını satayım. <gülüyor> yani ego eğlence eğlenceli İdamısı ne eğlenceli şey, olduğu kadar e, profesyonellik ve zeka da gerektiren bir oyun olduğu için biz biraz zorlanıyoruz ama Lan yanıma gelme adamları çekeceğim. Yanıma gelme. Allah seni kahretsin. Seni gördüler Aslan, Adam gelirse <gülüyor> babamı bile tanımam. Hoş geldin. <gülüyor> Ananı avradını sikeyim. <satayım. gülüyor> bizim bizim gelme gelme. <gülüyor> Bekir 2001 buraya da gelme bari. Buraya gelme bari. Oğlum adam bana TC kimlik numarasını yazdı sinirden. Al şimdi şunu at şunu. Eşek sıpası sen kime atlıyorsun? Merhaba arkadaşlar merhaba. Kostum bokeydik biz ben kaçıyorum. Ya, ya ne yapıyorsunuz olsun satayım ya. Ya bırak pişmanın ısınavradanım. Aaaa. <gülüyor> Kostum ne oluyor? <gülüyor> Size çıkı sonuç güvenmediğim için. Aha. Şu, kaç. Kaç. Kaç. Kostum <gülüyor> benim ekranıma bir bildirim geldi o neydi? Bir bırakmadılar ki arkadaşlar Normalde benim bu dakikaya kadar oyunu bitirmem gerekiyordu. Ama bizim adamlar kuluçkaya yatıp kalkmadıkları için demirlerin üstünden ben bir bok yapamadım. Tarzan oldum <gülüyor> burada ya. <gülüyor> Aaa. Konuşurken... Bir adamla konuşurken dudağımı ısınladım. Oğlum benim bir kere. Dokuzuncu sınıfta böyle burnumun içinde bir sivilce çıkmıştı tamam mı? Böyle burnuma i̇çinde dokunamıyordum. Aynen burnuma dokunamıyordum. Sonra dedim ben bu acıyı her gün çekeceğime bir kere çeker kurtulurum. Tuttum burramı bir sıktım. Sonra beş gün götümden soldum onu <gülüyor> yardım eder misin? Yakalan maç oynuyoruz adamlarla. Ben daha şupakamıyım lan İyi tamam orada kalsın. Güzel. Adam o gözümün önünde da. diamondları aldı kaçıyor. <gülüyor> Gel lan buraya. Oğlum bak. Hayır. Atlama lan. lan. <gülüyor> Yürü git şuradan. Tam birinden daha öldürdüm. Oğlum. İkaç kanda in ya şadır ulan direkt. Kıya şadır. Oğlum bu base'de ne yaşandı? Şuraya baksana <gülüyor> bir. Ağızlar, şuraya şansan mavi, bey, mavi, ta mavi takım, hayır mavi takımın bezini, sarı takımın <gülüyor> bezini. Koştan sen ne diyonun? <gülüyor> Koştan adamı yardım etmemiz lazım. Koştan adamı <gülüyor> yardım etme, boş ver. <gülüyor> <ya. gülüyor> Benim kalbim vardı, öldüm ben. Bizim base şey oldu ya. Dur kız vurma, dur. Oy! Kılaç. Lan yalak, adam ne yapıyorsam. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya Yada yok senin, sen ne yapıyorsun burada? <gülüyor> Bak bu eşek az önce benim gözümün önünde diamondlar alam. Seni var ya bu sefer kaçırmam. Gel lan buraya. <gülüyor> Hayır ya yandan vuruyolar yandan vuruyolar yandan vuruyolar. Koston yardım et artık Koston. Fıtık olacağım burada ilmekten. <gülüyor> Hayır ya fark etti ya. Fark etti ya. Bak an... yanma, sen çıkarttım inşallah. Ama yanmasam fark etmezler. Yandım ya. Yan, yandığım için fark etti adam yani. Seni Yalnızca mi kesti lan bunlar? Ne ya yani attım adam aşağı. Beni de kesler. Atla. Ben o adamı öldüreceğim şimdi bak. O adamı öldüreceğim ben. Ben öldürdüm. Set, satla, set. Oh be bitti be. Aa. He? On dokuz olduk be. Vallahi yaşlandık kostan. De yarın askerle gidersin. Seneye aynen seneye yirmi olacağım. Sonra askere gideceğim, askerden geleceğim. Arkadaşlar sol olacağım koptu diye video çekeceğim. <gülüyor> bir daha yolda delik açarsan burun deliklerini genişletirim. Az kalsın düşüyor. <gülüyor> Hadi TNT jump. Ey, ey, ey, ey, yapma yapma yapma. <gülüyor> oh, oh be arkadaşlar. altta evet. düştü. ben. <gülüyor>